Selam Boğa Arkadaşlarım Ben Şengül Nasılsınız İyi Misiniz Sevgili Boğa Arkadaşlarım Şengülün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz Sevgili Arkadaşlarım Çay Falı Aşk Hayatınız Kanalıma Da Efendim Sizleri Bekliyorum Bilmeyen Arkadaşlarım için Ki Hatırlatmak Durumundayım Sevgili Boğa Arkadaşlarım Oraya Aboneliklerinizi Bekliyorum İzlemenizi Bekliyorum Daha Sonra Da Videolar Yükleyeceğim Önce Şurayı Bir Halledelim Sevgili Arkadaşlar Buraya Da Aboneliklerinizi Bekliyorum Benim Güçlü Boğacıklarım Efendim Sizler için eylül ayında benim boğa kardeşlerimi bay bayan hepinizi genel olarak neler bekliyor şöyle bir genel yorum yapacağım gördüğünüz gibi kahvem ardından da bir kaç açacağım sizler için sevgili boğacıklarım şöyle bir başlayalım bismillah diyerekten böyle bir huy edindim ben bunu sevgili arkadaşlarım işte buyurun açıldı gitti evet gördüğünüz gibi bakın karışık karman karışık şöyle bir bakalım Oo, bu göz deneyin Yine aldım kalemi elime sevgili arkadaşlarım bu nedir bu gözünü sevdiğiminin bu nedir benim bu bo güçlü boğacığımın bayanı da güzeldir bayları da yakışıklıdır ya onlara nazar değmesin de ne yapsın gözünüz seveyim ya evet burada da var bakın küçük kabartıyı görüyor musunuz hem içeriden hem dışarıdan sizlerde nazar var güzel insanlar birbirini nasıl çekmiş lütfen lütfen şöyle abdest alırsınız veya almazsınız güzel insanlar ya Allah Bismillah diyelim bildiğimiz sureleri okuyalım yapalım üstümüze inanın hiçbir şey kalmıyor ya tamam bu zamanda da ne bileyim okuyacak yaşlıları bulmak çok zor ben sana okuduğum zaman senin ağırlığın bana geçiyor diyorlar bizim insanlarımız bilmiyorum bana öyle diyorlar sevgili arkadaşlar ben de kendime kendim okur oldum valla hiçbir şey kalmıyor açık söylüyorum kendinize kendiniz okuyun Maya bir kabarmış fırladı gidiyor uzaya doğru hadi bakalım sevgili boğacıklarım benim güzel insanlar açar açmaz dikkatimi çekti sevgili arkadaşlarım güzel insanlar sizin sevgili boğacıklarım kuşunuzla balığınız resmen birbirine girmiş bu nedir Allah aşkına kuşun kavası balık resmen birbirine girmiş yani yarısı kuş yarısı balık Çifte kısmet geliyor güzel haberler alacaksınız sizler bay bayan hepinize söylüyorum Eylül ayı içerisinde Eylül açılımı bu haberiniz olsun sevgili arkadaşlar karanlığın içerisinde efendim soru işareti çıkmış soru işareti bazı şeyler gizemli bazı şeyleri evren açığa vermiyor canlar baysınızdır bayansınızdır. Borcunuz vardır harcınız vardır düşmanlarınızla sıkıntılarınız vardır miras sıkıntılarınız vardır boşanma sıkıntılarınız vardır sonucu belirsiz şu an için belirsizlik vermiş sevgili arkadaşlarım karanlığın içerisinde tamam belirsizse belirsiz onu tabi ki evren bilir değil mi Allah bilir her şeyin hayırlısı sevgili arkadaşlarım güzel çok güzel harika tertemiz çıkmış güzel güzel temiz haberleriniz var. Kuşlarınız çıkmış. Küçük de olsa balıklarınız var. Bu olacak kısmetler gelecek sizlere sevgili arkadaşlar. Adında F harfi olan arkadaşlarım. Güzel insanlar biraz böyle sizi nasıl diyeyim böyle tepe taklak yapacak haberler alabilirsiniz. Eylül ayı içerisinde ama şunu söyleyeyim. Daha sonra düze gelecek yani. O ters dönen şey tekrar düze dönecek. Merak etmeyin. Çünkü karanlık çıkmamış. Temiz çıkmış. Yine adında E harfi olan arkadaşlarım. Yurt dışından size de haberler gelebilir. Evlilik haberleri gelebilir. Maddi haberler gelebilir. Ucunda küçük küçük balıklar çıkmış. Uçağın yine adında Y harfi olan E harfi olanlar. Sizler güzel feraha doğru gideceksiniz. Aldığınız bu güzel haberler üstüne. Sevgili arkadaşlarım bazı bu arkadaşlarım kara kara düşünüyorlar. İki büyüklüğüm düşünüyorlar. Özellikle de cinsiyet olarak bayan görülüyor. Genç kızlar genç kızlar yani kısmetim yok diye mi düşünüyorsun kız iki tane Eylül ayı içerisinde iki tane güzel haberin gelecek kız bak arkanda iki tane kuşun çıkmış iki büklüm şekliyle cinsiyeti çıkmış genç kızımız merak etme evlilik teklifleri gelecek üstelik nereden geliyor tertemiz yollardan gelecek canım benim tertemiz yollardan tabii ki bir kızımıza mı bir çoğuna gelecek ben şimdi şu an burada sayı veremem. Sadece bir kızımız çıkmış burada boynu bükük şekliyle. İki tane haberin geliyor bak tertemiz yoldan gelecek. Temiz rahatlıkla güvenebilirsin. Sağlam insanlar hiç merak etme. Efendim gelelim sizin genel iş hayatınıza. Sevgili boğa kardeşlerim tamam sizin de yollarınız temiz çıkmış. Güzel biraz hayatınızın bazı alanlarında karışıklıklar var. Bazı şeyler aydınlığa ermemiş. Ya, bu hepimizin hayatında var dört dörtlük yaşantı yok. Sayın arkadaşlarım güzel insanlar merak etmeyin bakın bu sıkıntı içinde olan soru işareti almış olan arkadaşlarım bir süre sonra ama biraz vaadiniz var sizin sevgili arkadaşlar sizinkide güzel haberlerle temiz yere doğru çıkış yapacaksınız merak etmeyin soru işaretçileri sizlere söylüyorum hiç merak etmeyin gelelim iş hayatınıza iş hayatınızda kredi mi çektiniz borçlarınız mı var İşlerinizde kötüye giden bir şeyler mi var hiç merak etmeyin sizin iş hayatınız güzel çıkmış sevgili boğalar baysınız veya bayansınız bakın çok ciddi söylüyorum sizlere yardım eli uzanacak aile büyükleriniz olabilir eşleriniz olabilir ne bileyim bir yerden bir miras kalabilir patronlarınız yardım edebilir kendi işini yapan arkadaşların bolca yardımlar bolca haberler alacaksınız aldığınız haberlerle öyle bir şey ki geriye bakış dahi yapacaksınız ya ben bir ay önce neydim veya üç ay önce neydim ne oldum diyecek benim sevgili bu arkadaşlarım iş hayatında yardımlar geliyor size Maya bir yardımlar gelecek çok güzel bayanlar şu an için sizler biraz sıkıntıda görünüyorsunuz özellikle çalışan bayanlarımız biraz sıkıntıda duruyorsunuz ama hiç merak etmeyin nasıl diyeyim Eylül'ün ilk haftası değil de özellikle de yarısına yakın zaman diyelim onundan sonra size de bir değişim geliyor bir güzellik gelecek yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum yardım ellere uzanacak size bazı zatlardan tamam bayanlar çalışan bayanlar boğa bayanları size de yardımlar uzanacak. Bak o kadar söylüyorum ama daha fazla kurcalamayacağım neyse gelelim evlilerimize canlarım benim ağlayanlar ayrı çıkmış iki büklüm. Mutlu mesut olanlar ayrı çıkmış. Şimdi bunlar genel olduğu için bakın bankalarda oturanlar da çıkmış. Aman Allah'ım şimdi ne diyeyim ben buna. Genel, genel olduğu için ağlayana ayrı. Kaderini değiştirmek isteyen, mutsuz olanlara ayrı. Aman da aman geçmişi örtü çekmek isteyen, yoluma çekip gideyim diyen. Fakat bir türlü gidemeyen bir şeyler ha olmuyor sevgili boğacıklarım sıkmayın canınızı merak etmeyin sizi de güzellikler bekliyor Yalnız biraz zaman var biraz zaman çok fazla hani bayan da olsanız sevgili boğalar sizin ben burada biraz hatanızı görüyorum şöyle bir hata görüyorum sizde yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum bakın her iki cinsiyeti söylüyorum biraz kanaksınız siz yanlış anlamayın biraz kanak bir şeysiniz Severim ben acıklarımı çok severim. Onlar mert insanlardır. Hakikaten ciddi söylüyorum. Tamam her burcun kötüsü var. Kızıyorlar bana. Her burcun kötüsü var. Benim de burcumun kötüleri var. Mevzumuz kötüler değil iyiler. Ben burada kötülerden söz etmiyorum. Kimseyi kötüleme lüksüne de sahip değilim. Ama işin özüne inecek olursak mert insanlardır. Lütfen bana bunu yapmayın canlar. Biraz kanaklığınız var etki altında kalıyorsunuz etki altında kalınca ama iş hayatında ama aşk hayatında bakın genelinize bunu söylüyorum. Şimdi bazılarınız iyi niyet var canlar kolay kanı veriyorsunuz etki altında kalınca da ne oluyor? Bu da sizi kandırıyor bu da sizi yanlış yere doğru götürüyor ondan sonra gözyaşı dök gözyaşı dök gece uykusuzluğu darlık sıkıntı bulalım. Yani şimdi değil mi? Evli çiftler sizler de öyle yangılanıyorsunuz yani bir taraf gülüyor diğer taraf ağlıyor karma karışık çıkmış bir taraf birbirine sırt dönmüş vaziyette işte bunlar böyle değil ama daha sonra düzeleceksiniz siz merak etmeyin nasıl düzeleceksiniz biliyor musun yeniden doğuş yaşayacaksınız yeniden doğuş geçmişi bitireceksiniz geçmişi öldüreceksiniz canlar gelelim sizin sağlık durumunuza sağlık durumunuzun Üç parçadan ikisi iyi biraz biri kötü çıkmış. Sizlerde göz rahatsızlığı gördüm. Daha çok gözlerde biraz rahatsızlık var. Gözlerin tutan arkadaşlarım çıkmış. Bay bayan hepinize söylüyorum. Özellikle de yüzünüzü niye öyle kapatıyorsunuz siz? Gözler mi görmüyor? Gözleriniz mi ağrıyor, sevgili arkadaşlarım? İnsana böyle nazar değer de göz görür mü? Kalp duyar mı? Gönül katlanır mı sevgili arkadaşlarım? Biraz göz rahatsızlıkları var. Biraz da el ayak rahatsızlıkları. Bel rahatsızlıkları da görülüyor. İki büklüm çıkmışsınız. Her türlü rahatsızlıklar var. Gelelim sizin genel enerjinize. Sevgili boğalar, bay bayan. Bayanlar biraz daha böyle nasıl diyeyim size? Hafiften, çok değil ama. Hafif bir sinir, hafif bir nefret halinde olacaksınız. Eylül ayı içerisinde çok değil ama böyle aşırı derecede değil. Baylar ise bir tarafı açacak, diğer tarafı kapatacak. Sevgili boğalar, Eylül ayı içerisinde genel enerjiniz hafif böyle bir sinir, biraz da böyle bir hafif öfke halinde olacak olan bayanlarımız var. Ama bu bayanlarımız daha çok da küs olduğu evli eşi olabilir, komşusu olabilir, sevgiliniz olabilir. Daha çok siz can atacaksınız bayanlar barışmak için. Siz Barışmak isteyeceksiniz karşı tarafla canlarım benim olabilir olabilir gayet normal gelelim para durumlarınıza sizin sevgili arkadaşlar para durumları biraz karışık biraz karışık bazı arkadaşlarımız hatta borcu altına girmiş risk almış evet tamam ev mi aldınız artık eşyamı aldınız çocuk mu evlendirdiniz çocuk okutuyorsunuz da kredi mi çektiniz biraz böyle bir denge kaybı var ama merak etmeyin o da bir yerden sonra artık tertemiz yere doğru gidecek. Biraz arada bir çember halindesiniz ama o sıkıntı çemberin içindeki yol dahi temiz çıkmış. Bir de böyle de bir şey var. Çemberin içindeki yol dahi temiz çıkmış. Merak etmeyin sadece kaçma olasılığınız yok. Yanlış anlamayın. Hani borcum mu var benim borcumu bırakıp kaçma olasılığım yok. Sadece burada dönme şansım var. Dönüyorum burada dönüyorum buralarda dolaşıyorum nasıl bir suçlu hapse giriyor da avlusunda dolaşıyor dolaşıyor da içeriye giriyor Ha bu yani yanlış anlamayın canlar örnek verdim ama bir şekilde kapı açık çıkacaksınız yukarıya kaçış yok bir şekilde kapı açık bu borç ödenecek veya sıkıntıları aşacaksınız maddi alanda düzlüğe çıkacaksınız yukarıda güzellikler küçük küçük halinde ne olduğu belirsiz bir temizlik sizi bekliyor. Hiç merak etmeyin canlar. Sevgili arkadaşlarım. Güzel insanlar. Nazara atın. Lütfen nazara atın üstünüzden. Tertemiz bakın. Temiz temiz yollarınız var. Güzel. Barışlar çıkmış sizlerde. Siz bayanların özellikle boğa bayanları daha çok can atıyor. Karşı tarafla barışmak için tabi can atıyorlar derken. Şimdi bütün boğalar bayanları söylemiyorum. Yüzde 60'ı çoğunluğu çıkmış burada. Yüzde 40'ı tabii ki de buna sıcak bakmayabilir sevgili arkadaşlar genel olduğu için şimdi bütün mayanları da şey altına atmayalım yani yanlış anlamayın bir açıyoruz bir kapatıyoruz delikanlılar neden korkuyorsunuz siz sizi korku içindesiniz işten atarlar bizi diye mi korkuyorsunuz yoksa sevgilinizi kaybetmekten mi korkuyorsunuz pek şu anda burada böyle bir sıkıntı görülmüyor bak tertemiz çıkmış sizin de yolunuz sadece ikiye ikiye bölünüyor ikiye yani bir yerde aslında plan yapman lazım senin bir şeyler askıya almak istiyorsun korktuğun şeyler var boğa delikanlıları bazılarınıza söylüyorum bunu korkma güzel çocuğum bak burada iki büklüm duruyorsun korktuğun taraflar var ama hayır acaba sevdiğini mi kaybetmekten korkuyorsun işini mi kaybetmekten korkuyorsun bak yolun burada genç kızımızın yolu tertemiz sizinki yarım tama bağlanıyor bakın tam yola bağlanıyor yarım yol tam yola bağlanıyor nedir bu plan yapacaksın güzel çocuğum planı yapıyorsun projeni yapacaksın korkan boğa delikanlılarımıza söylüyorum şöyle uzun yola kısa yolunu bağlayacaksın bitti ondan sonra bak tertemiz yere doğru gideceksin önünüzde koskoca bir ömür var tamam kim ne zaman ne, nerede gideceğini bilmez ama genel olarak baktığımızda sevgili arkadaşlarım Harika, güzel, kötü değil, kötü değil, açılımınız güzel. Özellikle de iş hayatınız harika çıkmış sizin sevgili kardeşlerim. Güzel insanlar maddi olarak da iyi, fena değil. Herkesin borcu harcı var, sıkıntısı var. Sağlık olarak gözlerde rahatsızlık bir de bel rahatsızlığı. iki büklüm çıkmışsınız. Olur bende de var aynı şey. Şurada konuşurken nefesim kesiliyor benim de. Ne yapacağım bu nefesle bilmiyorum sevgili boğacıklarım benim sıkmayın canınızı gözünüzü seveyim sıkmayın. Biraz karmaşa burada da var bakın. Ay ne kadar güzel yunus halinde bakın yunus halinde sizin balıklarınız sıralanmış. Şu öncelikle olumsuz düşünceleri beyninizden veya kalbinizden atar mısınız sevgili boğalar? Bu nedir Allah aşkına bu karanlıkta neyiniz? Bu karanlık tabaka ne? Bu tepemizdeki bu karanlık tabaka ne? Nerede sizin murat ağaçlarınız? Evet Murat fidanlarınız nerede sizin sevgili boğalar? Yan tarafta. Yan tarafta yeni yeni çıkmaya başlıyor bakın burada. Ama şu karaltıyı atmamışsınız bakın burada. Hiç şekil yok. Doğru düzgün bir şekil yok burada. Bu nedir? Hala bir umutsuzluk taşıyan, hayattan bıkmış, bunalmış sevgili boğa kardeşim var. Bay veya bayan. Hepinize genel, genel olarak söylüyorum. Bunu yapmayın. Bakın şu ferahlığı görüyor musunuz? Artık ferahlık sizin için tertemiz aydınlığı gösteriyor sıkıntı ise bir kafa insan kafası haline gelmiş bakın insan kafası haline gelmiş sıkıntı ne düşünüyorsunuz böyle kara kara deniz kızları kafası <gülüyor> ne düşünüyorsunuz aslana dönüştü tersten bunu yapmıyorsunuz ince yine ince bir şekilde sizde de köpek çıkmış ya arkadaşlar bu nedir gözünüz seveyim ya ya bu düşmansız. Ben şimdi düşmanınızı tamam alt ettiniz dersem buna zaten inanmayın. Benim de var. Herkesin düşmanı var. Düşmansız yok. Tamam. Onu bir kere onu geçeceğiz. Düşmanlara inanmıyoruz, aldanmıyoruz. Şimdi yine aynı delikanlımız burada da çıkmış. Korkma güzel kardeşim. Az önce tabakta da gösterdiğim gibi. Boğa Burcu'nun delikanlıları. Niye burada korku içindesin? Bak iki büklüm çıkmışsın yine de burada. Bak önün tertemiz tertemiz Şu olumsuzluk Bay bayan hepinize söylüyorum Sevgili kardeşlerim Atın tepenizdeki bu kara bulutu atın Üstünüz açık güzellik gelecek sizlere doğru Zaten murat ağaçlarınız Nedir ama maddi alanda Ama boşanıyorsunuz da tazminat gelecek Sizlere sevgili arkadaşlarım Hakkınız neyse o gelecek Ama miras alanında Bir türlü bir şeyler gelecek Bay bayan ben sizleri iyi gördüm burada Ailelerde de Tamam memnun olmayan arkadaşlarım var değiştirmek isteyenler var hafiften gözyaşı dökmek isteyenler var ağlayayım da şöyle bir rahatlayayım içimin sıkıntısını atayım diyenler var içten içe dışarıya gözyaşını gösteremeyenler var hüngür hüngür ağlamak isteyen arkadaşlarım var ağlayamıyor ben de bazen gözyaşımı göstermek istemem ama ben size şunu söyleyeyim. Sevgili boğalar, bay bayan hepinize söylüyorum. Siz bu Eylül ayı içerisinde çok fırsatlarla karşılaşacaksınız canlar. Çok fırsatlar elinize geçecek gerçekten. Yani milyonluk olacaksınız anlamında söylemiyorum. Çok baya bir fırsatlar iş hayatıyla alakalı, aşk hayatıyla alakalı ve özellikle de bakın yine burada aynı şekliyle çift çift iki büklüm şekliyle oturan arkadaşlarımız var. Biraz küçük çıkmışlar ama. İki büklüm şekliyle oturan arkadaşlarımız var. Cinsiyet vermeyeceğim. Canlar öyle bir şey ki bir türlü ben emeğimin karşılığını alamadım diyen arkadaşlarım var burada. Ama aşk hayatınızda ama iş hayatınızda. Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlar. Boğanın bayanları siz hayallerinizle kavuşacaksınız. Boğanın erkekleri sizi de sürprizli gelecek bekliyor. Ben sadece bu kadar söylüyorum. Kadersel diyor bakın buradaki... Bazı işaretler bana sizin kadersel olarak güzel yere doğru gideceğinizi söylüyor. Hiç merak etmeyin sizin olan sizin olacak. Gerçekten işin sonunda sürprizler size gelecek. Bayanlar sizler muradınızı alacaksınız. hayallerinize kavuşacaksınız. Beyleri ise sürprizli gelecek bekliyor. Benden söylemesi. Gerçek ciddi söylüyorum. Hiç merak etmeyin. Sadece olumsuz düşünceler var sizde. Biraz karamsarlaşmışsınız. Sevgili boğalar bunu yapmayın. Allah'tan ümit kesilmez. Onun dışında iyisiniz. Yani en azından bakın sağlık çok önemli. Sağlık olarak baktığımızda 3 parçadan ikisi güzel biri kötü çıkmış. Yanlış anlamayın. Bel rahatsızlığı göz rahatsızlığı çıkmış sizde. Dikkatli olun. Yormayın kendinizi canlar ama öyle hastanelerde yatan yoğun bakımlarda yatan onlar onlar lafımız yok. Onlar Allah'ta bizim gibileri konuşuyoruz biz tamam mı canlar bizim gibileri konuşuyoruz şimdi onlara yapacak bir şeyimiz yok onlara Allah şifa versin canlarım benim gidicisi de var kalıcısı da var Allah için şimdi gördünüz mü bel rahatsızlığını gördünüz mü sağlık bu sağlık sevgili arkadaşlarım evet iş hayatı aşk hayatı efendim sağlık durumu daha sonra da güçlü bir şekilde ayağa kalkıp gideceksiniz. Belki de ameliyat olabilirsiniz. Göremedim ama burada Eylül ayı içerisinde sevgili arkadaşlarım bakın belden rahatsızsınız. Ah benim canlarım bir an önce ameliyat olun. Kendinize dikkat edin. Bakın güçlü yarınlar sizleri bekliyor. Sevgili boğacıklarım gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınızda köklü kuruluşlar sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Özellikle de genç kızlarımızda, genç beylerimizde gördük, gördüm bunları. Güzel, sağlam kısmetler sizlere geliyor. Çünkü aşık olacaklar sizlere. Cazibeniz altında kalacaklar. Küslerinizde barışlar çıkmış. Çok güzel, harika barışlar çıkmış. Küslerinizde öyle barışlar çıkmış ki sizin. Şöyle söyleyeyim, biraz ilginç çıkmış. Sevgili boğalar, boğa bayanları. Küs oldukları eski, eş, eski sevgili, her kimlerse. Onlara barış uzatmak istiyorlar. Genel olarak bakıldığında boğanın küs olduğu eksleri eski eşiniz, eski sevgiliniz pişman. Söyleyeyim sizlere canlar pişmanlar pişman. Sizleri kırdıkları için aldattılar mı? Aldattıkları için yalan mı söylediler? Yalan söyledikleri için aranız bozulduğu için sizi kaybettikleri için pişmanlar bitti tamam küs olduğunuz partnerler pişmanlar haberiniz olsun çıkmış Çünkü burada canlarım benim gelelim iş hayatına bakın iş hayatında sizin olan sizin olacak canlar sizin olan sizin olacak bazı yerlerde yalanlar mutlaka dolanacaktır ama hiç merak etmeyin Adalet tecelli olacak hiç merak etmeyin sizlere yardım ellere uzanacak iş hayatında çok güzel çıkmış gördüm de fincanda hiç merak etmeyin sizleri dolandırmak isteyenler olabilir bakın iş hayatında sürprizli yardımlar gelecek adalet yerini bulacak elinize geçen şu miktarlar fırsatlar çok fırsatlar geçecek ellerinize güzel insanlar bu fırsatları elinizden almak isteyenler meydana gelebilir. Bakın yalancı dolancıya bakın lütfen illa sizleri dolandırmak isteyebilirler. Lütfen hem adaletin tecelli olacağını söyler hem de der ki bunlara inanmamak için geçmişi düşünler geçmiş hataları göz önünde bulundur. Sakın tuzağa düşmeler. Kime der sevgili Boğa ya der bitti akıllı ol der akıllı sakın kanma ışığa gidiyor. Meleğim, ışığa. Nereye gidiyoruz? Işığa gidiyoruz. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusu değil, bitti. Güzelliklere doğru gideceksiniz sevgili kardeşlerim. Sadece kanak olmayacaksın. Kanaklık yok. Biraz bir kanma durumları var sizde. Karşı tarafta bunu bildiği için hop üstünüze çökmeye çalışabilir. Akıllı oluyorsunuz canlarım benim, sevgili buacıklarım. Efendim. Eylül ayı içerisinde kahve yorumu, ardından tarot yorumum ve melek yorumumla sizlerle birlikte oldum. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalımı bilmeyen arkadaşlarım için efendim sizlere öneriyorum aboneliğinizi öneriyorum izlemenizi öneriyorum oraya da çağırıyorum sizleri buraya da davet ediyorum benim olduğum her yerde efendim sizleri görmek istiyorum sevgili güçlü boğacıklarım sizleri seviyorum hiç sıkıntı değil her şeyin hayırlısı çok güzel sürprizli gelecek sizleri bekliyor hadi bakalım biraz sabır biraz biraz sabır sevgili arkadaşlar nazarı dağıtın üstünüzden üstünüzde baya bir derin nazar var sizin ki bu nazarın etkisiyle de bazı şeyleriniz bakın şeytanı görüyorsunuz şeytan da aslında burada güzel çıkmış yanlış anlamayın yalancıyı dolancıyı görüyorsunuz ne oluyor burada bir şeyler ters gidiyor işleriniz ters gidiyor ya Allah Bismillah diyeceksiniz her şey bitecek sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum